Biz SİİRT akşam voleybolu olarak farklı meslek gruplarından arkadaşlarla bir araya gelip bu etkinliğimizi oluşturduk. Haftanın iş yoğunluğunu, stresini gelip burada voleybol maçı yaparak atmaya çalışıyoruz. Hem sportif bir faaliyet hem de sosyal bir aktivite olarak görüyoruz. Farklı meslek gruplarından öğretmen, sağlık memuru, işte öğrencisi, özel sektörden yöneticisi... Her gruptan arkadaşımız var burada. Akşamleyin gelip burada e, sporumuzu yapıyoruz. Sonrasında dışarıda etkinliklerimiz oluyor, bir araya geliyoruz. Amacımız burada tabii ki her şeyden önce bir sportif faaliyet ve e, sosyal aktivite. E, bize katılmak isteyen herkesi aramıza bekleriz. Buradaki etkinliklerimizi sosyal medya adresimiz olan Sirt Akşam Valeybolu Instagram adresimizden bize ulaşabilir ve bu etkinliklerimize katılabilir. İngilizce öğretmeniyim, 29 yaşındayım, Konyalıyım. Burada biz haftanın belirli günleri toplanıp e, voleybol maçları yapıyoruz. E, haftanın yorgunluğunu, stresini bu şekilde etkinlik düzenleyerek atıyoruz. Sosyal bir aktivite olarak e, burada spor yapıyoruz. Hem güzel bir birlikteliğimiz oldu. Akşam saatlerinde burada e, takımlar kurarak hem Voleybol geliştirmek adına, voleybol durmak adına oynuyoruz. Hani tatlı bir etkinlik oluyor. Yani bizim buradaki e, amacımız hani gün sonunda iş sonunu biraz hasta satmak, arkadaşlarla bir e, rekabeti bir e, etkinlikte buluşmak. Hani güzel oluyor. Hem biraz daha e, sosyal bir etkinlik oluyor ve spor yapıyoruz. Merhabalar ben Elif Deniz Münayi'yim. Öğretmenim. Bu grupla e, sosyal medya üzerinden tanıştık. Akşam voleybolu grubu olarak e, haftada bir ya da iki kez burada günün sitesini atmak amacıyla toplanıyoruz. Ve maçları yaparak günün sitesini atıyoruz.